Ey cümillâhimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce Kur'an ve sahih Hadislerin pozitif bilme deneysel olay ispatlı filmde pozitif bilme uzun anlatımı yapılmıştı. İlayat Ön Lisansı'a gidiyordum. İlayat Ön Lisans kitaplarında der ki pozitif bilim Dünya'na geçecek ve öyle bir dünyana geçecek ki her baca dil bir din, şarkıcılar ayrı bir din ve pozitif ilimse bambaşka bir din olacak diyor. Pozitif ilim değil. Pozitif ilmi yaratan Allah gerçek yerini alacaktır. Şöyle ki, burada Kur'an ve Sahih pozitif ilme denetse olarak ispatı filminde Kur'an'ın ve Sahih pozitif ilme denetse olarak ispatı var. Oraya bakarsınız. Bu kişinin Osmanlı'nın önermeyi, siz pozitif ilimden uzaklaştınız, pozitif ilme yaklaşırsanız o zaman kalkanırsınız ve yücelirsiniz diyor. Yücelmek öyleyse dinimiz pozitif ilme karşı olmadığını bu filmde göreceksiniz. Pozitif ilme yaklaşmak zannedildiği gibi onu başarsın söylediği gibi din sizi götürmeyecek. Tam aksine olmadık bir zamanda çarkları tersine döndürüp gerçek aydınlık çağa ulaşacağız. Şimdi cahiliye karanlık bir rica'dayız. O halde yapılacak şey şu. Kur'an ve Sarı Yadışı'nın pozitif ilimine Neresi Yolak İspatı filmini hem seyredin hem başkasına seyredin. Benim amaçım parti, hizmet, cemaatle üye, ak değil. Zannedildi gibi Atatürk'ten bahsediliyor çok. Atatürk en büyük pus değildir. En büyük put barış ve güvenlik ile daha önceki filmlerde anlatılmıştı. Daha önce 1980 yıllarında Ece Ergat'ın zamanında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahsetmiştim. Diğer filmlerde. Bugün de AK Partisi bulunuyor ve AK Partisi de e, Kürtlerinin bir kısmı yer, savaş yapıldığı zaman barış fırında hareketi yapılıyor. Ben televizyon seyretmem. Sadece 5 dakika seyrettim. Barış panarı, barış için savaş yapıldığını iddia edelim. Savaş barış için yapılmaz. Kelime için savaş yapıldı. Şimdi bir savaşçıyız diyerekten adam mı öldürüyoruz? Ya da arkamda örgüt mü var? Hayır. O halde doğru olan şey şu. Postif ilme uygun bir dinimiz var. Yarın öbür dönüşümüz postif ilme. Pozitif ilim dahi rayına gelmeli. Pozitif ilme aykırı değildir dini. Şöyle ki, pozitif ilme aykırı din değil. Demek ki kastımız şu. İnsan hiçbir şeye takmama noktasına getirince bu hangi kişi oluşu olsun gözleri ferdiye açarak gerçek din Allah'a, Allah'ın dinine dönüyor. İnsan hiçbir şey takla yapamaz. Buradan yola çıkarak Pozitif ilime unun bir deneyin ve sonucunun çıkacağını tahmin edersiniz. Zannedediği ve o da bahsediyorum. Yarın ödün Fenerbahçe, Galatasaray, şarkıcılar din olacaktı Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bunlar Rableri Allah'ın yerine ne pozitif ilimler doldurabilir ne de karar başıya kadar Gerçekliğin Allah'ımdır. Tek bir Allah hepinize yeter. Benim gücüm ne değil? Benim ödülüm yok, cemaatim yok, hizmim yok, mezhebim yok. Bir mi istiyorsunuz? peygamber mezhebi yeter. Ama hiç mezhebe bağlı olmamak gerek. Olun ama e, bu demekteki ki tek doğru benim demek Mesele bağlı olmamak gerekiyor. gerekir. Meslemeye, meslemeye bağlı olup onu uzun hareket etmek gerekiyor. O halde yapılacak iş şu: Ben nasıl anlatıyorsam sözün arkasındayım. Sizde e, bunu paylaşın. Birimiz pozitif ilme aykırı değildir. Yarın öbür gün pozitif ilme ispatlanacaktır. İspatlandı. Bu yaygınlaşacaktır. Yaygınlaşınca pozitif ilmin yaratan Allah'a ister istemez Bazı filmlerde perdeye mahsul Bu perde kasıt Yok Mekke'yi görüyormuş, buradan Medine'yi görüyormuş. Evliyalar falan, falan uçuruyor. E ben şu, şu süladesiyim. Uçmam lazım. Yani müritler biraz derdenin toplanın. Böyle şeyler olmaz. Hani bazıları ya hangi çağdayız? Biz post ilmi çağdayız. Pozitif uygun. Bu da? Ve bu kadar Kur'an ve Sahih Ateşler'in pozitif dilimine denesi olay itfati vardı. Teşekkür ederim.